Merhabalar, ben uzman diyetisyen Deniz Lümbülcan. Bugün sizlerle mevsim bize sunduğu lezzetli yaz meyvelerini konuşacağız. Havalar iyice ısınmaya başladı ve hepimiz daha hafif ve serin gıdaları aramaya başladık. E, bunların başına tabii ki serin ve lezzetli yaz meyveleri geliyor. Sağlığımıza faydaları nelerdir? Bir gün içerisinde kaç porsiyon meyve tüketebiliriz? Ve bir porsiyon meyve aslında ne demektir? Gelin bugün bunları kirazdan başlayarak tek tek açıklayalım. Kiraz hücre yenilenmesini etkili, hücre etkili, antioksidan kapasitesi oldukça yüksek ve kanser önleyici etkisi de olan bir meyvedir. 15 tane kiraz şöyle, kilidi e, değil, dikkatinizi çekeyim bana hep sorulan bir soru değil. 15 yuvarlak bir porsiyon meyve demek ee, yine kayısı beta karoten içeriği oldukça yüksek ve lif içeriği de çok yüksek olan bir meyvedir. Özellikle kabızlık problemi yaşanan kişilerin beslenmelerine mutlaka eklemesi gerekir. 4 tane kayısı da şu boyda ortalama e, bir porsiyon meyvedir diyebiliriz. Ee, elik, yaz başından beri bizimle beraber çeşitli formlara artık dönüşmeye başladı, görüyoruz nezgahlarda. Ee, Elik'in yeşil elik 10 tane bir pozisyon meyve demektir bizim için. Tabii ki bu boyutlarda elik'ten bahsetmiyorum. Ee, bu şekilde ise iki tanesi sizin için yeterli olacak bir porsiyon meyve için. Ee, Elin kolesterol düşümcü etkisi vardır, ilk içerili olduk yüksektir. Özellikle de yeşil erik su içeriği de oldukça yüksektir. E, ve genelde biz diyetlerde kilolarda kısmında e, yeşil erikten kabızlık probleminde sivilik sistemini rahatlatmakta da e, diğer erik çeşitlerinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda bugünlerde yine sezgahlarda şeftali dönmeye başladık. Şeftali gizlilik indeksi düşük bir meyvedir. E, ve günün rahatlığıyla ara öğünlerimizde tüketebileceği meyvelerden bir tanesi. Yine bir orta boy şeftali bizim için bir porsiyon meyve demektir. Armut top tutma özelliğiyle bildiğimizin içeriği yüksek e, ve hiliyetlerde de yer verdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Yine bir orta boy armut bizim için bir porsiyon meyve demektir. E, şöyle hemen altınıza koyduğumuzda aslında bir orta boy meyvenin bir porsiyon meyve olduğunu siz de görmüş olacaksınız. Aklınızda bu şekilde de harmak kalabilir. E, karpuz ve kolum yaz meyvesi dediğimizde hemen aklınıza gelen meyvelerden bir tanesi. Ancak çoğu kişinin de korkuları var. Çünkü kilojski şeker içeriği yüksek. Evet şeker içerikleri yüksek. Kan şekerinizde bir problem varsa bir kalbi kullanmalısınız. Hatta belki de kullanmamalısınız. E, bunu kendi uzmanıza karar vermelisiniz. Ancak sağlıklı olan etkileri de ikisinin de ayrı ayrı oldukça yüksek. Örneğin e, karpuzun bir kopun içeriği çok yüksek bir ser ve retikallere karşı vücudumuzda savaşır. Yani e, sizin hücrelerinizi doyduca etki yapar. Bu nedenle herhangi bir sağlık probleminiz yoksa beslendiğinizde mutlaka karpuza yer vermenizi öneririm. E, kontrolü olduğu sürece çünkü karpuz biliyoruz ki e, bir anda çok fazla porsiyonlar da yenilebiliyor. Ancak bilmelisiniz ki üç üçgen gen karpuz bizim için bir porsiyon meyve yerine geçmekte. Yine kalın yücağı sökütücü özelliğini kalp damar hastalığı görüntü etkili e, bir meyvedir ve bir ince ay derin bizim için bir porsiyon meyveye bekletmektedir. E, gün içerisinde meyvelerin saldırımızın durumuna göre tabi ki istediğiniz şekillerde tercihinize göre, genzetine göre e, seçildiğiniz ancak olabildiğiniz çeşitli meyveleri kullanmak bizim her zaman istediğimizdir. Bu arada bir çeşitli resmen bizim her zaman istediğimiz bir özelliktir. E, gün içerisinde de üç porsiyon meyveli geçmeyecek şekilde planlarsanız herhangi bir sağlık konumuyla karşılaşmazsınız. Tabii ki bu e, daha az kaldığımız meyve porsiyonu, bazı kişilerde bir porsiyonu, iki porsiyonu da kalabiliyoruz. Bu da sizin tamamen almanız gereken enerji ve karbonat dengesinde e, ya da sağlık konumunuza göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü biliyoruz ki meyveler bizim için karbonatik için Yüksek bir sinerdir ee, ve tabii ki bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var. Yaz gecelerinde bir şeyler atıştırmayı seviyoruz belki ama e, olabildiğince yemeğimizi tüketmemek ve meyveleri daha gündüz saatlerinde tüketmek e, sağlığınıza daha etkili olmasına etkiler yapacaktır. E, hepinize sağlıklı ve keyifli bir yaz diliyorum. Sevgiler.